Kronik de bu benim polis olmama engel midir? Hayır. Yani babanızın hastalığı tek başına sizin polis olmanızı engel değildir. Yani devletin bilmediğimiz ayrı bir istihbari çalışması yoksa ve bunu özel bir bilgi olarak kenarda tutup aleyhinize kullanmıyorsa, ki öyle olduğunu hiç zannetmiyorum, babanızın hastalığı sizin polis olmanıza doğrudan mani değildir. Ama sizin muayenenizde dikkat çeken bir psikiyatrik devleti varsa, o zaman anlam taşıyabilir. Dolayısıyla babanızın hastalığı tek başına sizin polis ya da başka bir memuriyet, memuriyete geçmenize mani değildir. Ta ki sizde benzer bir hastalığı gösterinceye dek hiçbir yasal düzenlemede babasının hastalığından annesinin hastalığından dolayı kimse memuriyetten men edilmiyor. Ama kendi hastalıklarımız bir ölçüde Bunlara mani teşkil edebilir. Mesela şizofreni hastasının polis olması beklenemez. Eğer hasta siz olsaydınız büyük bir ihtimalle bu görevi yapmaya ehil bulunmayacaktınız. Peki...